Bileyin bir şeyler yapalım. Abi geldim senden. Gel kanka ben bir anti'yim. Bana side bırakırarak ayeten bir katasını Ben Gel lobi koşalım Anne ya. Lobi de biri. Ses ses Ekli açıldı. Aynen vuruşu yedim. vurdu ya.